Merhaba, Yelkenli ve Motorlu Çift kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda denizde yaşamın en güzel anları olan gün doğumu ve gün batımını sizlere de konuk edeceğiz. Daha sonra boşalan su depomuzu dolduracağız. Sizleri yelken keyfiyle baş başa bırakmadan önce Eda Şef, pasta ayı tonunu tarif verecek. Nerede olursanız olun, çöp atmayın, sağlıkla kalın. Ve tabi videonun altındaki beğen tuşuna basmayı unutmayın. Mert Kakaç'ı kurtarma operasyonu yapıyor. Kakaç'ımız düşmüş. Ne yapıyor Nedoş? Ne yapalım? Güzel bir deniz gördüm. Şurada oradan bir gireyim dedim. <gülüyor> güzel gözüküyor. Çok şükür pislik yok şu anda. İyi. Bugün sessiz sakin gözüküyor ortalık. Evet güzel. hafta sonu Yalnız yarın bayağı dolayacak. Bugünün acısı yarına çıkacak. Nasıl gidiyor? Çok iyi gidiyor. Şu an aynı yerdeyiz. Çok güzel çöfte ve patatesimiz var haşlanmış. Topramız nefis. Hava sert hala esiyor, bilmedi. Ulardan günaydın. Günaydın da, günaydın, günaydın da günaydın. Günaydın Mertçe, buyurun. Günaydın da günaydın da, gün dadın. <gülüyor> dadın da da da da. Bravo El Capetan. Günaydın. Bugün suyumuz bitti. Size derdik, yapmaya geldik. Şu anda suyumuz doluyor. Evet şu an ben başka bir teknedeyim. Ne haber? Şu an bir tur teknesindeyiz. Doris'in suyu dolmakta. Bordaladık. Hemen demir salanı atmadım. Tekneye bağladım. Selamlar yelkenli ve motorlu çift fanları. Bugün Eda Şef'ten sizler için Pastel tonlu tarifi gelecek. Şimdi böyle afili bir isim söylediğime bakmayın. Gayet bildiğimiz ton balıklı makarna yapacağım. Ben kepekli makarnayı tercih ediyorum. Şöyle bu. Biraz da kısalım ola dursun. Ben size ton balığı kısmını nasıl hazırlayacağım onu göstereceğim. Gayet teknede basit oluyor hem de çok faydalı. Makarnamızı kamp ocağına aldım. Bu ocak bana lazım çünkü. Şimdi ne yapıyorum? Makarnalarımız pişerken tombalıklarını açtım. Şöyle süzülürken yağları çok fazla yağlı olmasın. Soğanlarımı piyazlık dediğimiz şöyle dikine dikine doğruyorum. Aynı şekilde kapya biber de olabilir. Normal yeşil biber de olabilir. Böyle julien doğradım bir tane domatesi de böyle küp küp yaptım kabuklarını soyup çok güzel olacak bence önce soğanımızı soteleyeceğiz biberle birlikte en son pişmeye yakında domatesi ekleyeceğiz biraz çevireceğiz ton balığımızla birlikte pişmeye yakında minik minik sarımsakları da koyacağız çok güzel olacak baharat da ekleyebilirsiniz istediğinizi bence güzel olur 4 tane falan sarımsak yaptım evet tüm malzemelerimiz hazır artık soteleme kısmına geçebilirim her şey çok güzel olacak. Ne yapıyorum? Zeytinyağını koyduktan sonra şöyle soğanlarımızı sotelemeye başlıyoruz. Harika oluyor. Kokusu muhteşem. Yanına da kapya biberlerimi ekleyeceğim. Siz burada kardeş kardeş sotelenin Of kokular kokular muhteşem. Gel gel burnuma burnuma gel Bunlar burada güzel güzel olurken Ben de şöyle tom balıklarımı artık Çıkarayım yani kaplarından Süzdürmüşler bunlar baya. Altını kısalım Tomatesleri de ekleyelim Oğur oğlum bakalım. Güzellikler. Yan zeytin yağı tombalayla da daha güzel oluyor. Tabii ki de hasis. Pandemi vesaire klasik lafla kilo aldık. Domateslerde de suyunu bıraktılar ve çekiyorlar. Biraz bunu da koyalım. Az da kalıp daha Evet sarımsaklarını ekliyorum. Nasıl nasıl nasıl nasıl nasıl. Of hemen koktu ya, güzel ya. Buna ton balıklarını ekleyebilirim. Ve altını kapatabilirim. Baybiş. Nasıl olmuş acaba? Bence süper olmuş. Harbi? Kesinlikle harika olmuş. Eline sağlık. Ol. Afiyet toh. Akdur'dan ayrılma zamanı. Ee, motoru çalıştırdık. Çeşitli hazırlıkları yaptık. Navigasyonumuz tamam. Otopilotumuz açık. Ve gideceğiz haftalık evimiz. Bay bay. Şaka maka bir hafta kalmışız tamam. Kaptan çok mutlu ayrıldığı için. Işte. Evet çok sesi oldu. Oh, that's in. Çekmeye devam edelim. Çek. Çek sonuna kadar. Yok daha var ben onu ayarladım. daha tamam, şimdi mavi ile beyazın boşuna alıp onları da cam kilde takar mısın? Senin kafanı aşıyor değil mi bu gumba? Evet. İyi. Ya, oğlum, o, ağlat beni, ağlat, oğlum, ağlat beni.